Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Wi-Fi hack, Wi-Fi hileyi göstereceğim. Oyun müdürü TR için bu videoyu çekiyorum. Başka bir yerde de göstermesini istemiyorum. Şimdi başlayalım. Bende yalan da olan yok şimdi. Söylüyorum baştan. Root olması gerekli bir. İkincisi programı kullanmak için bir Wi-Fi'ye bağlanmış olmanız lazım. Mesela şey ee, bir tanıdığınızın evine gittiniz. Geçici bir internet buldunuz. Mesela ya da sınırlı. Bir internet buldunuz. Ama yani, tanıdığınızda internet şifresi var. Size veriyor. Ama o internet sınırlı olduğu için fazla bir şey indirip şey yapamıyorsunuz. Film falan izleyemiyorsunuz. O zaman size şöyle bir şey göstereceğim. İnternetiniz olmazken. Olmaz arkadaşlar. İnternetiniz olması lazım. Ben zaten bağlıyım ama bir unutayım bakayım. Ben hangisine bağlayayım? Unut de. Bir dakika arkadaşlar. Bir Allah Allah. Bir dakika Wi-Fi bir kapatalım da. Ne yaptı? Direk bağlanıyor. Heh şimdi oldu. Unut diyelim. Hiçbir yere bağlı değilsiniz mesela. Hiçbir yere bağlı böyle yapıyor. Göstereyim size. Hiçbir wifi bağlı değilseniz. vallahi bağlandı lan. Bak görüyor musun? Dari video denerken Olmuyordu ibne. Şimdi oldu. Şerefsiz işte. Bazen böyle yapıyor. WiFi kapatıp açın düzeliyor. Ya şurada refresh diyor. Bir düzeliyor. Gördüğünüz gibi Unutalım. tekrardan. İnternete giriyor mu bakalım. Yok, evet. sonra girmiyor bilmem ne, bilmem ne Nereye girelim? Google. Bakın girdi. YouTube'dan video izleyelim mesela ya da tam wifi bunları niye anlatıyorum ki ama sonradan yok bilmem ne yaptı yok işte eee efekt yaptı bilmem ne olmasın gtb gtb gtb görünüz gibi açıyor. önümüzdeki videoda Zentorno ya araba bu kadar gördüğünüz gibi açıyor. ben bunu örnek olarak açtım ya yani bu videoyu her türlü giriyor görüyorsunuz. Bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Oyun müdürü TR için bu videoyu çekmiştim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.